...bu mucizeliği, bu mutluluğu olabilme adına bir takım e, aktivitelerden, faaliyetlerden başlayalım derim. Başlayalım. Yani akıl oyunları. Yani bize beynimiz veya bizim bir işi nasıl yapabil, yapamayacağımızı düşüren, kıskanan, negatif kişiler olur... Veya öğrenilmiş çaresizliği yüksek olan kişiler olur. Ellerinde sopalarla bizim <gülüyor> de gördüğünü bekliyorlar. Kevser işte sen üniversiteyi bitiremezsin. Ekrem sen e, iyi bir e, terafist olamazsın gibi veya iyi bir televizyon programı yapamazsın gibi engeller koymaya çalıştılar. Biz kendi önümüzden çekildiğimiz için size de bunu öğreteceğiz tabii. E, budur, bu güzel günlere geldik. Peki Akıl oyunları nedir, nerelerde kullanılıyor, hangi kurumlara bu hizmetleri verdiniz, ee, bunlardan bahseder misiniz? Akıl oyunları materyallerle uygulanan bir program. Yani Böyle, bir kutu oyunları gibi mi? Kesinlikle, kutu oyunları, taht oyunlar, plastik oyunlar, kağıt oyunları. Oyuncaklar. Kesinlikle, bunlar yani materyalin, diyalin çeşidi... Fark etmiyor. Fark etmiyor. Eğitim, öğretim materyalleri gibi aynı bir okulda veya laboratuvarda kullanılan Kesinlikle. malzemeler gibi. Bunu e, siz hatta bir ara araya gireyim. Değerli seyirciler biz Kevser Hanım'la birlikte çalışıyoruz. Ankara ve İstanbul'da birçok hatta Milli Eğitim Müdürlerine teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'na bize çok rahat bu projemize e, onaylar verdiler. Bir tane oyun aldım yani <gülüyor> sen olsaydın ne yapardın diye. Dedim bu oyun yani normal oyunlar gibi zannettim hani eğlence amaçlı. Ama şunu gördüm e, psikologlarımız koçlarımızla teşekkür ederim. Bu arada kullandılar o oyunları akıl oyunlarını terapilere dikkat eksikliği odaklanma sorunu işte sürekli hak hukuk, sınır ihlali yapan ya da sürekli dayak yiyen, sürekli dayak atan çocuklara bile uyguladık. Kısacık kurallara uymayan yetişkin, çocuk, ergenlere uyguladık. Bayıldılar o oyunlara. Biraz daha bahsederseniz çok iyi olur çünkü ben birkaç tane materyalinizi gördüm ve uyguladım. Keyifle anlatıyorum gördüğünüz gibi. E, aslında amaç şu. Bazı şeyleri çocuklara ee, kuralları diyelim bazı kuralları şimdi kural dediğimiz zaman beynimize bir vurgu geliyor ya tabii ki e, kural yapmak zorundasın ya da yapmamak zorundasın beyin böyle bir e, baskı uyguluyor ama bunu oyuna döktüğümüz zaman o kadar eğlenceli o kadar keyifli hal alıyor ki ve bu kural dediğimiz olması gerekenleri otomatik olarak çocuklar eğlenceli bir şekilde yapmış oluyorlar. Biz de bunu kağıtlara döktük, materyallere döktük. Ee, bu Sen olsaydın ne yapardın oyunu da aynı şekilde. Çocuklarımıza kuralları gösteriyoruz. kendileri nasıl ifade edebilmelerini anlatıyoruz. Bunu da oyunlarla, eğlenceyle, e, grubun hakimiyetiyle başarmış oluyoruz. Çok keyifli. Yani Çok keyifli. Tüm e, kurumlarda uygulanabilir temin edilebilinir. Bence Tabii. olmalı diye düşünüyorum. Temin yani, hatam... de, etmenize de yardımcı oluyorlar. Sayın seyirciler. Yani e, nasıl diyeyim, gerek ailecek, gerek e, takım arkadaşlarınızla, gerek eşinizle, gerek sevgilinizle gelip bu oyunları oynuyorsunuz. Ve uzman gözetiminde olduğu için hem zekanız parlıyor, hem kafanız güzel oluyor, hem de ruhunuz güzelleşiyor. Çünkü oyunda yapan gerçek hayatta da Olan uygulayabiliyor şeyde, değil mi? Yani bir arkadaşın gömleğini yırttı. Bir soru soruluyor. Sen olsaydın ne yapardın? Seçenekler var. Kızarım. Öfkelenirim. Bağırırım. Sessiz kalırım. Ben de onun gömleğini yırtarım diyenler bile olabiliyor. Tabii. Ama doğru seçeneği bulan puanı en yüksek puan almış oluyor. Yani ödül sistemiyle Çalışıyor galiba bu oyunlar. Kesinlikle. Ve doğruyu da e, öğrenmiş oluyor. Beyne de o vurguyu vermiş oluyoruz. Hem e, oyun, her oyunlarda bir e, kazananlarda bir e, yarışmalarda mutlaka bir kazanan olur ve ödül olur ya bu da onun gibi. Hem doğruyu seçmiş oluyor hem de e, ödülü kazanmış oluyor. Böylelikle biz çocuklarımızı kendilerini daha ifa, iyi ifade edebilmeyi bunun için uğraşıyoruz. E, malum ki Çocuklarımıza biz bunları veremediğimiz için ya da çocuklar kendilerini çok güzel ifade edemediği için çok ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor. Amaç bu sıkıntıları yaşamadan çocuklar kendilerini ifade edebilmeli, hayır diyebilmeli, özür dilemeyi bilmeli. Aslında amacımız bu. Tabi bunu da oyunla eğlenceli bir şekilde tamam. e, çocuğumuza vermek amacımız bu. Tabi zeka e, her zaman için aklımızı güzel kullanmalıyız. Çok güzel bir nimet bu. Aklımızı evet. e, kullanabilmek. Bunu da beynimizin sağ ve sol kısmını aynı anda çalıştırarak güzel güzel her şeyleri yolunda götürmüş oluyoruz. Evet beynin şu iki lobunu sağ ve sol lobunu sağlı sollu girin efendim. Diğer türlü siz eğer beyninizi, zihninizi, kalbinizi, psikolojinizi siz yönetmez, siz tımar etmezseniz o zaman... Allah muhafaza tımaranelik oluruz veya bizim beynimizi başkaları akıl oyunlarıyla nasıl fast food tarzı kolalı içecekler bize öyle bir dalıyor, ödül merkezimizi öyle bir işgal ediyorlar ki su içme yerine gidiyorsun kolalı içecekler içiyorsun veya mutlu olmak için hemen cips tarzı şeyler veya fast food tarzı şeylerle duman olduk yeter ya akıl bizim, kafa bizim, beyin bizim kalp bizim Oğlan bizim, kız bizim. O zaman ne yapacağız? Biz kendi kendimizi yöneteceğiz. Kesinlikle. Bunu da gerek bireysel, gerek ailevi, gerek kurumsal değil mi? E, gerek etkinlik merkezinde.